Ezgi, yaptığı egzersizlerin kilosuna ne kadar etki ettiğini bulmak istiyor. Ezgi, her hafta, bir önceki hafta kaç saat egzersiz yaptığını ve bu haftaki kilosuna ne kadar etki ettiğini yazıyor. Pozitif sayılar, Ezgi'nin kilo aldığını, negatif sayılarsa kilo verdiğini göstermektedir. Aşağıdaki verilere göre bir saçılım grafiği çizin ve soruları yanıtlayın. Egzersiz miktarı. Bağımsız değişkeni yatay eksende, bağımlı değişkeni ise dikey eksende gösterelim. Evet. Buna göre, yapılan egzersiz miktarı kiloyu etkiliyor. O halde kilo, bu değişkene bağlı olduğu için, buna da bağımsız değişken demeliyiz. Yapılan egzersiz miktarını yatay eksende gösterelim. Yatay eksenin hangi değerler arasında olduğunu kaç saat egzersiz yaptığına bakarak karar vereceğiz. Ezgi en fazla kaç saat egzersiz yapmış, bir bakalım. Bakalım, bakalım, en fazla 8-9 saat egzersiz yapmış. Bir de en az kaç saat egzersiz yaptığına bakalım. 0,3 saat. Evet, eksen 0 8 olamaz çünkü 8'den biraz fazlaydı. O halde 10'u seçeceğiz çünkü başka seçenek yok. 0 ile 10 arasında olacak. Eksi 1'i seçmedim çünkü elimizde eksi 1 değer yok. O yüzden 0 ile 10 arası yeterli olacaktır.